Arkadaşlar hepinize merhaba, bu videomuzda geçen hafta yapmış olduğumuz deprem çantası yani afet çantası projesini bir adım daha öteye taşıyarak onu tam donanımlı bir hayatta kalma kitine çevirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, dolayısıyla bununla ilgili yapmamız gereken ufak tefek birkaç alışveriş var. Ee, eksik olan malzemeler var. Öncelikle ip gerekiyor biraz. Ee, biraz serum lastiği gerekiyor avlanabilmek için. Ee, bir parça deri gerekiyor ve biraz daha farklı yiyeceklere ihtiyacımız var. Şimdi bugün o alışverişi yapıp bu kiti bir adım daha ileri Bu çantayı bir adım daha ileri taşıyacağız. Bir sır çantası haline getireceğiz. Tam donanımlı ve profesyonel bir hayata kalma kiti olacak. Ee, bugün onun alışverişini yapalım. Ee, daha doğrusu şimdi onun alışverişini yapalım. Stüdyoda tekrar görüşürüz. Bildiğiniz gibi bu tip çantalar Amerika'da ve Avrupa'da çok fazla dikkat çekiyor. Genellikle hazırlık yapan insanların çoğu bu tip çantalarla bu işe başlıyorlar. Böyle bir çantayı yaptığınız zaman evinizin bir köşesine motosikletinize arabanıza e, saklayıp orada ihtiyacınız olduğu zaman kullanabilirsiniz. E, gelin isterseniz şimdi yavaş yavaş gidelim ve bakalım e, neler alabiliyoruz aldıklarımıza neler yapacağız birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ip almak için nalbura geldik. Kaç milimetre abi o ipin kalınlığı? 3 3000 metre mm ip alacağız. 20 metre buna kesersen ondan ne kadar metresi? 30 kuruşa. 30 kuruşa 20 metre alacağım. Altı lira yapıyor. Şey atayım mı? Yok, çantaya açacağım şimdi. Parımızın üstünü bekleyelim, Buradan şimdi şeye gidiyoruz. Bir eczane gitmemiz gerekiyor. Eczane gidip aldanabilmek için bir sorun nasıl alacağız. Ondan sonra almanız yakın faktik kaç bir şey daha var. Ondan sonra stüdyoya gideceğiz stüdyoda. Bakalım çantamızın içinde neler varmış. Şimdi eczaneye geldik. Sapan yapabilmek için biraz seronu lastiğe aldım. Buradan şimdi deri bulmak için bir ayakkabıcıya gitmeye çalışıyorum. Ayakkabıcıda deriyi aldıktan sonra sapının taş tutacak yerini yapmaya çalışacağım. Şimdi ayakkabıcıya doğru gidelim. Bir parçaya küçük deri alalım. Şimdi buradan parça deri parçası alacağım. Onu da seronu lastiğine bağlayıp sapan yapmak için kullanacağım kimler istediyse şeyleri alalım. Oradan yavaş yavaş stüdyoya doğru geri döneceğiz. Arkadaşlar hayat kalma çantamız burada. Bunu boşaltanın ve içinde neler varmış onları bir inceleyelim isterseniz. En dıştan başlıyorum açmaya. Gördüğünüz gibi burada 2 litre su var. Şantının iki yan gözüne sığdırdım. Yine en dışta ile tutturulmuş metal, çelik karabinayla tutturulmuş hayata kalma düdüğü. Bir miktar ip da Bunun incelemesini yapmıştık. Bunu sürekli kullanıyorum ben. Bunun linkini yukarıda görebilirsiniz. Aynı zamanda bunun içerisinde bir tane ateş başlatıcı kit var. Su geçirmez bir yapısı var bunun. Ve çok yüksek sesli bir düdüğü var. Başka bir çelik karabina. Daha önce bunun incelemesini yapmıştık arkadaşlar. Güzel bir kam feneri, kam lambası. Bunun da inceleme linkini üst köşeden görebilirsiniz. Çantaların dışında başka ne kaldı? Şurada bir tane parakort bileklik var. Ön gözü açalım. Gördüğünüz gibi bir tane çelik testere, tel testere. Bir defter burada su geçirmez bir poşet içerisinde ateş başlatıcı var. Bunun içerisinde çıra, ateş başlatıcı, bir tane çakmak, bir tane malzüm çubuğu mevcut. Bu poşet bunların nemden ve koruyor. Bir tane. Mini pusula. Manyetik pusula. Ve bir tane çok fonksiyonlu çakı. Şimdi bunların hepsini sığdırmaya çalışacağım buraya ben. Ve bir miktar kablo bağcığı var burada. Bu kablo bağcıklarını birçok şey için kullanabiliyoruz. Bırnak yapmak için kullanabiliriz. Sapan yaparken kullanabiliriz ki örneğini göreceksiniz birazdan. Pek çok şeye yarıyor bunlar. Kablo bağcıkları. Ön gözle bitti. Gördüğünüz gibi videonun başında da bahsettiğim 20 metre ip. Burada 2 tane sapan bedeni var arkadaşlar. Bunlara kabzayı doğada kendimiz temin edebiliriz ağaçlardan. İki farklı metotla yaptım ben bunu. Bir tanesi düğüm atma metodu, bir tanesi direkt içinden geçirme metodu. Zaten bunun şimdi yapılışını üst koşu kimlik ekrandan görüyorsunuz. Güçlü bir av, altası, av bıçağı. Sıralarsanız bu bıçanın incelemesini yapmıştık sizinle beraber. Burada şey mini evet, radyo Burada çeşitli ekipmanları çalıştıracağım pil. Grupları var arkadaşlar. Çeşitli ekipmanlardan kastım. Radyo olsun, e, fener olsun vesaire. Burada harici bir batarya var. E, bu deprem setinde kullandığımız harici batarya bundan daha büyük, daha güçlü bir bataryaydı. Ancak ağırlık çok fazla atlaya başladığı için kapasite olarak onun yarısı kadar harici bir batarya almayı tercih ettim. Zaten burada da bir tane harici bataryamız var. Hatırlıyorsanız şu bu fenerde. Aşağı yukarı birbirini dengeliyor. Burada küçük bir bel çantası var arkadaşlar. Bu bel çantasının içerisinde bir tane tercihen akıllı olmayan bir telefonu. Ee, şarjının yaklaşık 5 gün, 10 gün dayanabileceğine inandığınız bir cep telefonu. Benim elimde vardı böyle bir telefon. Ben bunu kullanmayı tercih ettim. Sony'nin bir telefonu, eski bir telefonu. Yaklaşık 4 gün, 5 gün şarjı gidiyor. Açık kaldığı müddetçe. Kapalı kaldığı zaman daha uzun gidiyor. Bunun testini yaptım ben. Burada gördüğünüz gibi bir tane çok fonksiyonlu saatim var benim. Bunda altimetre, yani yükseklik ölçer, basınç ölçer ve termometre var bu saatin özelliği. Yani deniz seviyesinden yüksekliğinizi Havanın durumunu yani bulutlu, yağmurlu mu yoksa güneşli mi olacağını gösteren bir saat ve aynı zamanda termometresi var bu saatin. Burada yine geçtiğimiz günlerde incelemesini yapmış olduğumuz su arıtma tabletleri var. Ve böyle küçük bir kutu hazırladım. Ben bu kutunun şey bu kutuda küçük av kutusu arkadaşlar, su, hava, deniz avı kutusu veya göl, akarsu olabilir. Bir küçük bir olta takımı var içerisinde, iğneler, Misina, ağırlık ve suniye var bunun içinde. Dört tane kadar, yine dört tane kadar ağırlık koydum ben bunun içerisine. Burada portatif kamp altası. Termal kıyafetler. Burada gördüğünüz gibi boya koruyucu örtü var arkadaşlar. Bu naylon bir örtü. 4 tane 2,5 metrekare yani 10 metrekare naylon örtü var bunun içerisinde. Bu su toplamak için, su biriktirmek için, bir şeyler taşıyabilmek için, barınak yapmak için çok ideal bir malzeme. Burada gördüğünüz gibi tekrar cep sobaları. Bunları da su geçirmez. Kuşetin içerisine koydum. Hava almaması için, rutubetten etkilenmemesi, kolay yıpranmaması için. Cep sobalarımız. Tabii ki bir tane daha fener. Ve son olarak... Bir tane ilk yardım seti. Şurayı şöyle biraz açalım. Burada ilk yardım setimiz var. İlk yardım... Daha önceki yaptığım ilk yardım seti kutusu plastik olduğu için çok fazla eleştiri aldı arkadaşlar. Ben de bunu değiştirip daha ciddi bir ilk yardım kutusu yapmaya karar verdim. Bu Amerikan ordusunun bir ilk yardım seti. Su geçirmez, darbe, toza dayanıklı aynı zamanda hava geçirmez bir yapısı var. Burada temel ilk yardım eğitimi veriyor. İçerisinde benim ilaçlarım, gerekli gördüğüm malzemeler var. Gazlı bezler, yara temizleyiciler vesaire. Bunun içeriği daha önce yaptığımız, yukarıda linkini görüyorsunuz. Daha önce yaptığımız şeyle aynı. İlk yardım setiyle aynı. Sadece şunu değiştirdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hayatta kalmak bu şekilde daha önce yaptığımız kitlerden çok daha büyük, çok daha geniş kapsamlı bir kit oldu. Bir hayatta kalma durumunda böyle bir çanta işinize fazlasıyla yarayacaktır. Videonun başında da belirttiğim gibi bu çantayı isterseniz arabanıza koyarsınız, isterseniz evinizde taşırsınız, isterseniz büyük çantanızın dışına asabilirsiniz. Bir hayatta kalma macerasında sizi uzunca bir süre hayatta tutmaya yetecek kadar malzeme var bunun içerisinde. Evet arkadaşlar söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Umarım bu videomu da beğenirsiniz. Eğer videomu beğenirseniz aşağıdan yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Videoyu beğenmezseniz de neden beğenmediğinizi açıklamalar kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere.